Selam millet ben Minecraft ustası. Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın çünkü bugün çok güzel bir makro tanıtacağım size. Makro videoları gerçekten çok izleniyor. Bugün elimde en iyi iki tane hile var arkadaşlar. Sizler için yabancılardan çaldım hile klasörümüz var şimdi. Şimdi bunu bir tarafı bırakalım. Bunu nasıl indireceğiz? Size bunun de şeyini vereceğim. Linkini vereceğim. Dosyayı indir diyeceksiniz. Sonra epikex'e diye bir şey çıkacak. Onu şey masa üstünüze atacaksınız. Sonra açacaksınız arkadaşlar. Ben size bu hile de ayarlarımı göstereceğim şimdi auto clicker dediğimizde vuruş makrosu right clicker block makrosu ben ikisini açmıyorum arkadaşlar isterseniz açabilirsiniz ama right clicker'ı sadece açmanızı öneririm mouse'unuzda makro varsa inventory'yi açın geçin sonra burada reachimiz var arkadaşlar bunu açın bunu sona getirin sonra bunu da sona getirin bunu açın bunu şöyle ortada 3 tane bırakacak kadar Heh, şöyle yapın bunu da dörde alın dört ben bu makroyu bu videoda denemeyeceğim eğer bu video 8 like geçerse belki ve 40 aboneye ulaşırsak belki gelir ee, şimdiki makromuza geçelim arkadaşlar şimdiki mar makromuz bir şey değil yani bir program değil. Şimdi buraya şey yazıyoruz. X nedir? X 7. Bu şey. Bu mouse. Heh, şu. Bakın şu Bunu alın çünkü şu Yandaki görüyorsunuz zaten Şu kırmızı butonuna basınca Otomatik tık tıklıyor Bende de aynısı var Çünkü çok önceden Almıştım göstereyim atsa şöyle Gp Durs Gp Test Yazın Birçoğu makro var Bunu Bunları bu videoda denemeyeceğim, denemek istemiyorum. Bak, oraya sadece 10 GPS sabit yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ve yani ve şu şu butona tıklayınca blok da kırabiliyorsunuz yani. Hem blok kırabildiğiniz bir mouse hem de makro olan bir mouse. Ben olsam bunu tercih ederim. Yani drag klikmiş marak klikmiş. Onlara gerek yok arkadaşlar. Makro açacağız. Zaten bu iki makro belki de en çok kullanılan makrolardan. Bildiğiniz abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız atıp abone olun. Bay bay.